Hatırımı bekliyorsun içtiğin şu kahveden Dört tarafın deniz dolu, üç tarafın kahveler Kazanmaz hiçbir zaman öfkesini kaybeden Baroşlarda bir mikrofon öfkeleri kaydeder Yaşamak istiyorsan uzak durma caddeden Arka sokakların hepsi geçilmiyor maddeden Elinde şırıngayla umutlarını mahveden Genç bir çocuk annesini ömür boyu kahreden Bilirsin ne derler, yaşanmaz neden ne? İnsanlar ne derle, yaşadık neden ha sorunun cevapları ne sende ne bende karanlık huzur bulmaz ne sen ne ben düşenin dostu olmaz derler be dostum düştüm be dostum düşüren de dostum sokakta onca dostun düşüner de dostum düşünürken dostum aklı üşüten de oldu hayırsa hayırdır hayırlısıyla hayırdı ayırdın hayırdır tüm insanları hayırsız kayıtlı kayıtsız bir gelecekte kayıpsın bir gelecekte yalan yüklü kayıpsın lan yıktır kaçama bir patlıcan çama aşk bize yaşama bir şerbet şerrat zamanas Oyunu kaybeden zamanı kazanan aşamaz Engeli kazarak bir daha kaçamam bir bir kaçamak aşk bize yaşamak Düşer ve taşarak zaman az Oyunu kaybeden zamanı kazanan aşamaz Engeli kazarak bir daha Gülümsemek sağda özgür olmak değil biraz beyin Adalet terazisinden ağırdır beyime Güven kalemi tutuklayıp düğmelerini ilikleyen mi? Ben de bekleyeyim mi hazırlayıp sizce biletlerimi? Zincirlerimi kırıyorum ben de bir sinirle. Sola ve çıngıla sen adaletimiz Gıcırdayan dayan karyola esir kalan bedenleri de bir pakette kargola ki kahrolayım sistemimiz düşmüş sanki dar yola hangi taraf dostum benim hangi taraf düşmanım belli belirsiz bir yaşam en sonunda taşar sabrım patlamazdım şartlar aynı olsa kurna zaktın kumpas olmasaydı dosta böyle güven sağlanır mı bir kenar mahallesinde vurulmuş bu çocukluğum göz kapatan insanların yo bastığına mahcumum zaten herkesinde zorla zorla olmuş oyuncu bir ona sadık olanlar. Gevşetemez papyonu Kaçamam, hipopi kaçama Aşk bize yaşama Düşer ve taşarak zaman az Oyunu kaybeder zamanı kazanan aşamaz engeli kazarak bir daha Kaçamam, hipopi kaçama Aşk bize yaşama Düşer ve taşarak zaman az Oyunu kaybeder zamanı kazanan aşamaz Engelli kazarak bir daha Kaçamam, hop, Bir kaçamaz Aşk bize yaşamak düşer ve taşarak zaman az Oyunu kaybeden zamanı kazanan aşamaz Engeli kazarak bir daha kaçamam Hip hop hip açamak Aşk bize yaşamak düşer ve taşarak zaman az Oyunu kaybeden zamanı kazanan aşamaz Engeli kazarak bir daha